Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoşgeldiniz. Bugün sizlerle güzel, keyifli bir VR oyun incelemesiyle, kısa ve küçük bir VR oyun incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bu inceleyeceğim oyun benim bir derece... <gülüyor> En azından benim için önemli olan bir oyundu. Çünkü ben Mario Kart Wii'yi ilk defa gördüğümde arkadaşlar çok heyecanlanmıştım. Böyle yarış VR oyunlarına da küçük bir derece de olsa ilgim de var böyle. İşte uçuyoruz, kaçıyoruz, interaktif sahalar var, yarışıyoruz. Bir yandan özellikler falan alıyoruz arkadaşlarımızla savaşlatıp onları yavaşlatıyoruz derken böyle baya bir ilgimi çekmişti. Ve gerçekten bu oyunu oynamak istiyordum ancak bu oyunu sadece... VR center'larda oynayabildiğiniz için arkadaşlar benim için bir hayal olmuştu. Ancak umutluydum. Hani oyunun mekaniklerini incelemiştim Mario Kart VR'ın ve gayet gerçekten de hani böyle evde oynanılabilen bir VR sisteme adapte edilebilecek kadar basit gözüküyordu. Ve açıkçası getirmelerini de getirirler ya diye de düşünüyordum. Gel görün ki getirmediler. Ama Sasuki Dash Dash World diye bir oyun çıktı. Motion X Studio tarafından yapılmış arkadaşlar ve birebir aynı şekilde Mario Kart'ın ev versiyonunu yapmayı başarmışlar. Şimdi hep beraber oyunu ilk önce bir gameplay'ini oynayalım ve sonrasında beraber artılarını eksilerini tartışalım. Öyleyse hızlı bir şekilde haydi geçelim gameplay'e. Evet arkadaşlar bu da oyunun şu anda menüsü sürüyor Burada elimde bir options ayar kısmı var. Bastığınız yere doğru çıkıyor ve işte atıyorum buradan karakterlerinizi, e, kıyafetlerine ayarlayabiliyorsunuz. İşte yüz şeklidir, giyim şeklidir, e, kartı yani arabalarıdır. Her türlü ayarları çekebiliyorsunuz. Bu arada şundan da bahsetmeyin gerekli duydum arkadaşlar. E, hemen bunu da göstereyim. Options kısmında burada. E, control dediğimizde e, iki farklı oynama şekliniz var. E, bu hemen göstermek istiyorum. Şimdi e, burada dediğim gibi arkadaşlar e, birincisi eğer setup'ınız varsa iyi çok daha gözüküyor. Bu şekilde setupla oynayabiliyorsunuz veya direkt e, kontrolcünüzün işte analog kısmıyla e, da çevirebiliyorsunuz ki ben bunu çok sevmedim. Bir de bunu yaptığımızda ise arkadaşlar aynen şeydeki gibi, gerçekteki gibi e, hayalli bir şekilde tutuyorsunuz direksiyonu ve öyle kullanıyorsunuz. Ben bunu tercih ediyorum. Buradan da ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi hemen menümser'e hızlıca geri dönelim. Play. Ben buradan Ready'ye basacağım ki oyun bulsun. Gördüğünüz üzere buradan parti oluşturabilirsiniz birçok şey yapabiliyorsunuz. Ve gerçek oyuncular da burada. Hello, hello, hello. Gördüğünüz gibi. Onlar galiba burada bir koku arkadaşlar. Ee, kapattıkları için duyamıyoruz size san. burdan arena olarak abi bunu seçmek istiyorum. Bu güzeldir. Biraz sonra ama güzel arkadaşlar gayet güzel. arkadaşlar burada şu anda. Şu anda 10 elimiz. Bunlar kimler niye kullanıyorlar? Bayağı araçlarını update etmişler nasıl başlıyorlar. Daha gidiyoruz ha Aha ayağında böyle dirip çekmedim ha <gülüyor> Abi abi abi Hadi harika, harika. Bu sefer. daha Hayy Kendimum 24 <gülüyor> İndanamıyorum Geçmeyelim benim lütfen lütfen lütfen lütfen lütfen Aynen, bu arada enterettan bir şekilde sıfır more cose, Allah accountable Ya geçme geçme geçme İyi hmm. gelen gelen iyi kurtardık Ayy bişeyler attılar Abi bişeyler geliyor arkadaşlar. Neyse bitirdik bitirdik bitirdik bitirdik <gülüyor> Ha huh. Arkadaşlar kaçıncı olarak bitirmişiz? Gene mi 6. ya? Allah kahretmesin tamamla geçti demek benim. Yüzdü Evet arkadaşlar böylelikle oyunumuzdan da şöyle küçük de olsa kesikler görmüş olduk. Nasıl bir oyun olduğunu anlamış olduk. Ee, şimdi küçük bir değerlendirme yapacağım. Ee, direksiyon kullanması gayet güzel olmuş. Yalnız arada böyle küçük aksaklıklar yapabiliyor. Çok küçük oyun zevkinizi bozacak kadar değil arkadaşlar. Ve... Yan yapmışlar ya Mario Kart'ın VR versiyonu olmuş abi bu evde oynanılabilir versiyonu olmuş gayet de güzel hoş olmuş haritalar grafikler çok tatlı gözüküyor oyun içi gerçekten bu oyunun içindeki materyallerle eşyalarla beraber o yarış hissi arkadaşlar böyle diğer oyuncularla kapışma hissini güzel sağlamış bence oyun oyuncu sıkıntısı da çekmedim hani Arama başlattıktan sonrasında 1 ile 1.5 ile 2 dakika arasında hemen hemen hem oyuncu buldu. Bu VR için güzel bir süre bence. Çok daha hızlı olan VR oyunlar var orası ayrı ama bunun gibi böyle yeni bir oyun için gayet güzel bir süre. Eminim gitgide oyuncu sayısı da artacaktır arkadaşlar. Öyleyse sevgili Roll takipçileri bugün beraber keyifli bir oyun daha inceleyip görmüş oluyor. Öyleyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.